Temizliğini, hı hı. Bir, gayet güzel yani. böyle bir şey ben görmedim. Görmediniz yani. 89'dan beri pamuk ekiyoruz. Evet efendim. Bu canlılıkta bir pamuğu görmedim. Evet. Bu canlılıktaki, bu parlaklıktaki bir elmayı ben görmedim. Parlaklığı gösteririm şöyle. Bakın gördüğünüz gibi parlıyor yani. Elma iri ve parlak yani. Evet, altıncayı bir ekmemiz rağmen hemen. Evet. Burada efendim sizi sevindiren, doğa ettiren şey nedir efendim? Şu şöyle bir profilden baksın. Görüyorsunuz, anlatmaya Göstler. gerek yok. Ama anlatalım, anlatalım. Şöyle bir gösterin efendim. Burada evet. gözlemlediğim şeyler vardı. <gülüyor> Birçok tarlada şey varken, <gülüyor> e, taraklar dökerken, çiçekleri dökerken hı hı. bu bölgede o olmadı. Çiçek dökülmesi olmadı yani. Hem tutturucu özelliği vardır, hem yani doğuş yaptırıcı özelliği vardır. Hem de evet, nedir durum kaç tane? E Arkadaşlar az sayalım önce teklere. söyledi de, ya sürekli saymadan ziyade şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Son iki dönemde Hı. şu e, kozalardaki çenekler genelde 4'ten fazla değildi. Değildi. Şimdi diğer bölgelerde de öyle mi bilmiyorum ama bizim bu kısımda tekrar 5 çenekli görüyoruz. Hı. Evet, 24 Ağustos 2020 ve burası Urfa Harran Obası'ndayız. Para, para Ne mahallesi. Ne mahallesi? Para, para. Para para. Evet mahallesi. Para para mahallesi. Evet. Çok güzel. Bir e, yaklaşık olarak 100 dekarlık biz şu an burası evet. pamuk tarlası burada rekor gübre yaprak gübresi. İlk kere uygulandı. Bu tarla 1 Haziran 2020 Ekimli. Çok geç Ekimli. Durdu. Efendim kendisi tanıtır mısınız? Evet. Ben İbrahim Acar. Hmm, Kaç dekar pamukla uğraşıyorsun efendim? 320 dönümle uğraşıyoruz. Şöyle bir başlamadan önce tarlamızın şu anki görüntüsüne bir bakalım efendim. Şöyle tarlamız nasıl olmuş? 1 Haziran 2020 tarihi Ekimli bir Tarla burası, görüyorsunuz. Şurası 100 hektar tarla burası. Evet. İbrahim Bey, neden geç ektiniz? Yani geç ekmek biliyorsunuz kötü bir şey. Verimleri çok düşürermiş herhalde. Bu sene burası evet. yağış geç devam etti. Artı e, evet. şeyden dolayı e, ektiğimiz arpadan toprak hazırlığımız iyi olmadı. Evet. Bir kere ektik. Arpayı top... kaldırdınız. siz evet. e, Bu da ektiniz. Evet. Yani. Çift ekim yapıldı evet. yani. Anladım. Arpayı kaldı. Fabuk. Pamuk, onun yerine pamuk ektik. İşte arpayı kaldırıp evet. pamuk ektik. Pamuk yani. ektik. Evet. bir de ektik. Evet. Yani geç ekmeğimizi ara hemen. Şöyle diyeyim ben size, geç ekimli genelde verimler nedir efendim? Yani bölgenizde, bırakın geç ekimler, birinci evet. ekimler şu an son birkaç yıldır nasıl gidiyor? 300 kilo. Ortalama 300 ile 400 kilo arasında. Geç ekimleri mi diyorsunuz? Evet. Hocam? Geç ekimlerden evet, rakam 300 budur. Kilo. Evet. Birinci ekimler ne çıkıyor genelde son birkaç yıldır? Geçen sene 1 ile 2 arasında çok bir fark olmadı. Anladım. Geçen sene e, ilaç yani hastalıkla uğraşmamız çok. Uzun Peki sürdüm. rekor gibi yaprak gübreşini siz e, niçin aldınız ve size birinci attığınızı ne sonuç verdi İkinci attığınızı ne sonuç verdi bir anlatalım sonra evet. göstereceğiz efendim İlk atımızda bir, evet. bir arkadaşın tavsiyesiyle başladık siz, evet. rekoru Size ulaştık evet. attı e, dedi ki koza ve boğum oluşumu çok yüksek evet. Evet. Artı e, yani bitkiyi korur Evet canlı tutar. Evet canlı tutuyor evet. ilk attığımızdan bir hafta sonra biz onun farkını aldık. Evet. Sinek, evet. Sinek evet. ha. Şimdi hemen anında bir hafta da kendisini gösterdi. Gösterdi. Sonra bugün normalde bu tarlaya kolay kula girer miydiniz? Girmezdiniz. 10 gün önce gene attınız. Evet. Peki 10 gün önce attığınızda ne yaptı? Bu şimdi 10 gün sonra attığımız Evet. Bugün girebildim. Bugün girdim. Ne gösterdi? yaş. Evet. Gördüküm bu canlılığı, bu elmanın Evet. güzelliği. Yani e, gelişimi birazdan büyümesi. onları detayı göstereceğiz. Evet. Memnun musunuz sonuçları? Dua evet. ediyorsun. Çok evet. güzel. Tam sık dikimi tarla burası. Evet. Yani zaten aşırısın. 3,800 kilomutu olmuyor. Evet 3,7. E, tamam şimdi şu kamera bir göstersin buraya evet. şöyle. Bakın gelelim böyle. Sık önce dikim sıklığımızı bir evet. göstersin kamera. Gelsin kamera efendim Üst üste. Kamera gelsin buraya. Ya oh. bak aşağı Üst üste dikim yani. Evet. Aralarında 5-6 santim fark gibi o şekilde. Evet. Ara dikim kaç ara şey? Sıra 70 santim. Evet. Bak. 70 santim y ama bu ara şey yani. 75 santim. 75 santim, evet. santim. Burası da çok zaten sık. Evet sık. E, kökler diptü dip evet. böyle. Evet. Şimdi böyle bir sık kim oldu mu göre ne olur? E, koza tutumu, e, çiçeklenme, boğumu aralığı sık olmaz. Evet efendim. Yani e, tutumu az olur. Hı hı. Yani e, bitki gelişmez. Bir tek boy olur. Bir tek boy olur. Boy olur. Boy olur. Evet. Şimdi efendim sökelim bir tane isterseniz. Kamera şöyle rahatlıkla şuradan rastgele bir tane söküyoruz. Aferin. Evet, çok güzel. Şimdi burada efendim sizi sevindiren, doğa attrı şey nedir efendim? Şu Mühaltiren, kamera. Ne sevindiren? Şunu görüyorsunuz. Profilime baksın. Görüyorsunuz, anlatmaya Göstern, gerek yok. Ama anlatalım, anlatalım. <gülüyor> anlatmaya şöyle gerek yok. Şöyle bir tane efendim. Evet. Nedir? Şunları bir sayalım. Şu karpuz gibi şeyler nedir böyle ya? Bak bakayım bir. Evet. <gülüyor> maşallah, maşallah. Karpuz gibi değil, maşallah. değil mi? Maşallah. Şu bir cebinizde 1 lira paranız var mı? Hayır. Dur bak. Bakalım şöyle. Çünkü kıyaslama açısından en azından bir şeyle ebatını görmekte fayda var. Evet. Bugün şunları sayacağız birazdan. Evet. Yani bu daha çok sayacağız bir tane değil. Var evet. buldunuz mu? Evet. Buldum. Para. para buldunuz. Ne? bakın evet. önce gösterelim bakın. Şimdi 1 liramızı görüyorsunuz efendim. Evet. Şu 1 lira. Şimdi 1 liramızı biz şuraya koyduğumuzda. Şimdi burada sorun nedir normal şartlarda? Ee, ufak olur diyorsunuz. Evet. Şu an büyüklüğü budur. Evet. Yani şunu. Sık olduğu halde. Sık. Evet. Tuttuğu. E, dar boğum aralığı. Evet. Yani çiçeklenmesi. Alın paranızı. Bakın hepsi sağlayın. Sadece bu değil bakın. Evet. Bu... Genel genel. Bu bayağı bildiğim pek. Evet. Peki şimdi inceleyeceğiz bunu. Daha da inceleyeceğiz. Evet. Kaç tane burada şu anda e, şey var, koza var şu anda? Ya en düşük 20 tane var. En düşük. Sayalım, göster. Alttan baştan sayın. Tutun. Evet. Kamera göster. Alttan baştan say. 1, 2, 3. Çiçek'i sayalım mı? Yok. Şimdilik tutanları sayın bana. Ha, bir, Çünkü e, malum hani üç, şeydir diyebilirler daha tutan tutmaz bir garanti değil. 3, 4, 5, 6. 7, 7, 8, 9, Olurmuş. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane. Çiçekleri saymıyoruz da. Evet, çiçekleri saymıyoruz çünkü. Çiçekleri saymadık, sayma Şüpheli daha. Şüpheli. Evet. Şüpheli derken bitkisi, yani, nasıl ha, iklim ister istemez Tabii. ters çakabilir ama bugün bu niyetinde şey, kök yapısı nasıl? Müthiş. Müthiş. Çok güzel. Bugün gördüğümüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, dolayısıyla hem köke çalışmış evet. hem de bitki taraklanmaya çalışmış. Tabii. Kozaya çalışmış abi. Kıralım bakalım. Şunun sağlığı nasıl yani? Şimdi bir de gelelim. Bak şimdi. Şimdi size bir soru. Neden fazla koza var biliyor musunuz abi? Evet. Dökülmediği için öncelikle. Bakın. Bırakın öncelikle biz bitkilerde doğuştan daha ziyade olanların dökülmesi çok önemli. Şimdi siz bunu nasıl test ettiniz? Pamuk oluşmuş zaten. Maşallah maşallah. Kamera göster. Geçen seneki pamuk ekimimizde 3 e, tohum vardı. 3 tohum vardı. Her dilimde. Evet. Bugünkü dilimimiz 6 tane. 7 tane. Say göster onu. Bu oradan görmüyor kameranı. 1 2 E çıkartır mısın? Çıkartın, çıkart, çıkart. Evet. 5. Şimdi diğerlerini bana verin. Şimdi bu içinden bir tane aldım evet, şu anda. Evet. Ha. Kozanın bir tanesi başındaydı. Evet. Bir dilime. Bir, bir dilime. dilime. Ha. Bir dilimden. Çekip de aras be girin be <gülüyor> Kameraya bakarak bana değil. İnsanlar bugün şimdi videomuz uzun video olacak. Videomuzun sonunda e, rekor gübre yaprak gübresini ne zaman kullanmamız gerekiyor, ne zaman vermemiz gerekiyor. Öncelikle bunu anlatacağız Ali ama e, güzel güzel gösterelim. Yani aklınızda hiçbir soru çağıt kalmasın ya. Buyurun. Kaç oldu efem kaç? Şu evet, an şu an beş tane. Beş tane oldu. Daha içinden çıkartıyorsunuz yani. Geçen seneki. E, evet. Yani e, elmanın bu kolum artıyor yalnız. Ağrıyor ha. abi Yani böyle. Geçen seneki <gülüyor> bu elmanın dilim sayısı 3 taneydi. Hmm. Bu sene 1 2 3 4 5 göstereyim efendim. Şimdi geçen seneye boşverin de siz normale bakın. Yılların evet. pamukçusuyuz evet. yani. Aynı yerdesiniz evet. hemen hemen. Bugün baktığınızda şimdi normalde ne olur yani? Ki bu geç ekim mi pamuk yani? Evet. Bir de iklime gelelim. 1 ektiniz. Evet. Rekor gübre yaprak tam 15 Temmuz'da verdiniz Birincisi, evet. birincisini. Evet. 15 Temmuz'da havalar nasıldı? Çok sıcaktı. Berbattı yani. Evet berbattı. Heh. Şimdi az önce şunu söyledim ben size. Tam yani o, o dediğiniz tarih Heh. tam e, darak dökme ayı. Tam darak dökme. Tutma veya şey ay değil. Şimdi sularken ne yapıyorsunuz? En son çıkışa bakıyorsunuz. Çiçekler dökülmeden görüyorsunuz Tabi. Tabii. Yani. Bu ne demek? Darında kalması demek. Tabii. Bugün rekor gübre yaprak gübresi bugün bu konuda. Zaten çok ciddi destek sağlar. Bütün ürünlerde bakın. Şu an bu yöremiz aynı zamanda ne yöresi? Fıstık yöresi. Evet. Bakın dün bir tane YouTube kanalına koyduk. Hatta e, ultra, ultra fıstık nasıl elde edilir diye verim evet. evet. anlamında. YouTube kanalımızı izleyin lütfen. Eğer bir Urfalı olarak ondan daha yüksek tutumda, tutum diyorum, evet. hem dökülmesini engelledi, evet. hem tutturdu. Evet. Eğer daha iyi bir fıstık bahçesi görürseniz evet. o bahçenin bütün gübre evet. masrafını belirleyeceğim yani. Bizim ürünlerimizi kullanmadan, işte şey tutum sadece burada, bunda değil yani. Şu an bu ürünü biz çünkü bütün bitkilerde kullanıyoruz haliyle. Evet. Şu, şu an şimdi, şu anki e, e, dediğiniz laf ben kefilim. Evet. Rapor e, gelişimle ilgili e, siz kefil evet. olmayın, ben kefilim. Kefil diyorsunuz. Benim gördüğüm. Peki tabii ki haliyle hayat devam ediyor, tarla devam ediyor. Buradaki evet. tonaj beklentiniz nedir şu anda? Şu an biraz erken desek de ama. I, i, evet. Bugün sonuçta bitki çalışıyor. Sağlığı yerinde. Evet. Şu an bu bitkinin tuttuğu çiçek ve elmanın darak tuttuğunu hı hı. varsayalım. Eğer hepsi orkunlaşır ve biçilirse 700 kilonun üzerinde bekliyoruz. Peki siz da yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu dolayısıyla pamuk konusunda her türlü zaten evet. her anlamı biliyorsunuz haliyle. Dolayısıyla rakam budur. Evet. Bugün bana göre şu anda herhangi bir bitkinin gelişiminde bir sıkıntı yok hali. Onu evet. bırakalım. Evet. Biz tek bir yeri gezmeyelim. Şu araları evet. bize bir gezdirin, evet. gösterin. Buyurun. Şu şöyle bırakıyorum ben şöyle. Öndürüyorum. Evet. Biz şu gezdirelim yani sürekli gösterelim. Şimdi biz evet. hani sadece bir şey değil. Lütfen kameraya üzerinde kaç tane olduğunu kamera göstersin düzgün, düzgün. Bakın gelelim böyle. Kadar yavaş yavaş bakın. Şu görüntüyü versin lütfen. Evet. Tamam mı? Yani her dalda göstereceğiz onu bakın. Evet. Gösterelim lütfen. Orada ışığa doğru bakıyoruz. Bu, bu tarafa doğru çevirelim. Evet. Kamera çünkü orada evet. ışığa doğru baktığı evet. için göstermez. Gelelim efendim böyle, gelelim. Kamera buradan yan yana lütfen, şu görüntüyü versin yani. Her sene yani... Bakın şu tarafa göstersin yani. Her sene pamuk alttan tutmazdı. Hımm. Bu i̇şte seneki fark alttan tuttu tuttuğunu İşte güçlü oldu şimdi bu evet. yapar. Çok, çok güçlü. Olur. Bak anti fıstığında da bak yine sözü... Aynı şey değil ama aslında aynı şey. Sadece fıstıkta uç dallarda verim veriyordu. Tabii. Biz tabii sapından yani kökten çıktığı yerden, daldan Doğru. çıktığı yerden itibaren... Gelelim böyle. Bakın gelelim evet. sıra gideceğiz abi. Hiç evet. acelemiz yok. Evet. Çünkü doğruların gösterilmesi lazım. Gelelim evet. böyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Abo Gelelim kamera gelsin efendim. Kamera yavaş yavaş gelsin göstersin. Ahhında bu diyorsunuz yani. Evet. Bakın dikim sırplığını görüyorsunuz evet. hele. Bu kameranın gösterebildiği kadar. Normalde evet. Evet. Peki yaprak sayısı fazla değil mi sizce? Evet çok. Kamera yavaşça şunu göstersin. İrlik nasıl irlik? Yakında şu açacaklar birazdan. Evet. Açmaya hazırlık evet. yapıyor. Şunu aç istersen bir aç bakalım onu da kıralım gene bir. Daha gezeceğiz. Siz kıra durun biraz daha gösterelim. Gelin böyle. Bakın tek bir sıradan geçmiyoruz. Birazdan başka bir sırada bakacağız haliyle. Ee, gelelim böyle kamera. Sağlısı ol. Bakın sağlısı ol. Evet. Yani. Görsün göstersin. Evet. gösterin efendim. Gösterim. Çünkü... Ekim, Ekim tarihi geç. 1 Haziran evet. 2020 Ekimli bu evet. yani. 1 Haziran 2020 evet. yani. Bugün e, geç Ekim olduğu için... Evet. Sıklık, sıklıklı çok. Bazen üst üste geliyor. Gelelim böyle gelelim. Kamera göstersin evet. böyle. Sık sık üst üste yani. Evet. Üst üste o şekilde. Üste. Üst üste. Maşallah maşallah. Elinizdeki düşürdüğünüz şeyi. Evet. Elma isterseniz elmayı o çamur oluruz isterseniz başka bir tane alalım ha. Şey, çekirdeği ha kaç dilim var burada? 5 dilim. Gene beş dilim var. Evet. Aç bakalım bunda çekirdek ne kadar? Daha çünkü çekirdek şeyinden belli oluyor sonuçta. Hesabını daha sonra e, veririm çekirdekten belli. E tabi, ağırlık oradan basıyor zaten yani. Evet. Şimdi tarlamızın rengini görüyorsunuz. Canlıyla görüyorsun sarı. Bunda 7. 7 tane mi? Evet. Sayı göster kamera göstersin bunu bakın. 1 2 3 4 5 Altı ve yedi. Slack. Peki sen bunu bugün mü açtın ilk kez? Ha, açtım diye. Daha önce açtın mı Yok. Ya. Nasıl pamukçısın abi sen peki? Bakmıyorsun da böyle, ben gelince bakıyorsun böyle. İşte üreticilerimiz, işte farkındalık anlamında, ölçme anlamında birazcık da zamanında bakacağız böyle şeylere. E, tabii siz görüntü güzel diyorsunuz, iyi diyorsunuz ama... Darak sayesinde ama çiçeklenmeyi görüyor, görüyor musunuz? Hala, buna rağmen çiçeklenme süper. Devam ediyor. Devam Hızlı devam ediyor. Ama yaprak sayısı fazla olduğu için... Bu ikinci e, atımdan sonra, uygulamadan sonra böyle oldu. Evet. İkinci uygulamadan söktürüyor evet. hala. Evet. Hala söktürüyor. Bugün siz tabi halle gübrelerinizi veriyorsunuz. Evet. Tabandan beslemenizi evet. yapıyorsunuz. Evet. İşçilerinizi yapıyorsunuz. Evet. Kamera gelsin göstersin. Evet. Hala... Gel Çünkü bakalım. sayı önemli bakın. O tarafa evet. güneşe karşı olduğu için evet. bakın. Tamam. Ama genelde tabi o kanatını da göstersin. Çünkü hani... E, baktığımız... Şey anlaşılmasın yani. Bir tarafta bardak, bir tarafta yok gibi. Gelelim böyle. Görüyorsunuz. Evet. Bu tarafı Şimdi ben soracaklarımı zaten sordum. Evet. Dökülme olmadığı için, işte evet. tutum daha fazla kaldı. Evet. Yani tutturmak B önemli değil, demek ki de dökülmesini engellemek Tabii. lazım. Çünkü iklim döktürücü bir yıl yani. Mevcut, Sıcak, mevcut, soğuk... Mevcut olanı da korumak önemli. Tabii ki, korumak önemli. Tabii. Şimdi e, alt yapraklar nasıl? Alt yapraklar? Çok canlı. <gülüyor> Çok canlı. Çok canlı. Şimdi burada bir misafirimiz de var. Evet. Arkadaşınız, buyurun evet. efendim şöyle geçelim. Kamera evet. gelsin şöyle. Evet. Kamera gelsin şöyle. Efendim, ee, buyurun efendim. Şöyle geçiyoruz ve bugün şöyle geçiyoruz efendim. Gelelim şöyle. Bu taraf böyle çekiliyor. Çek çek evet. Hı -hı. Bu kayıt yapmıyor sanki abi ya. Hı -hı. Evet. Şimdi misaki efendim kendi tanıtır mısınız bir? Şöyle geçelim işte, bir ekran ama e geliyorum şimdi. Bir misafirimizi birazdan tanıtacağız. Nasıl? Evet. Şu. Rekor gelişim yaprak kibresini uyguladıktan sonra Ama her taraf yeşil olduğu için zor gözüküyor değil mi? Tabii Sökün evet. evet. onu ya sökün onu şöyle gösterelim abi sökün Bakın dip dibe bakın dallar dip dibe bakayım. Şu Şuradan bakın aşağıdan itibaren Bir Sallamadan durdurursanız eğer Çünkü kamera Onu ne kadar alır şöyle ya, öbür tarafı çevirelim şöyle be. Çevir çevir çevir ha Şimdi bakın Biz saysak ya baştan itibaren şöyle Sayalım mı? Sayalım elmaları sayalım be kobakları sayalım. Kimileri de kobak diyorlar onu tamam. 1 2 3 Ege bölgesinde. 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tutmuş 19 Evet. Yıllar çiçeklerden karış. Daha saymıyorsunuz saymıyoruz. Evet, tarıklar, tarıklar. Tamam. Evet efendim, bir kere tanıtım efendim? Ben Ziraat Memleziyim. Ee, Slama Birliği'nde çalışıyorum. Çiftçilerimize e, verimli olma adına Hı -hı. E, rekor gelişim yaprak gübresini Hı -hı. tanıdık. Hı -hı. Ve, e, samimi bulduğumuz insanları aslında önerdik. Hı -hı. Bu sene onun e, diğer şeylerle arasındaki yaprak gübreleriyle arasındaki farkı görme adına Peki efendim şöyle diyeyim ben size, şimdi siz diğer yaprak kıbrayları değil de, siz bırakın diğer yaprak diğer bütün ürünlerle kıyasladığınızda nasıl durum yani? Mesele burada fark yaratma anlamında, sonuç yaratma anlamında, para kazanma anlamında durum nedir? Bana onu anlatın yani. Yani şu an için görünen her şey yol, yolunda gidiyor. Evet yolunda gidiyor. Şimdi bizim e, tabii ki çiftçimiz hep şu, e, göze hitap eden şeye bakıyor, göze evet. gördüğüne eline geçen şeye bakıyor. Hı -hı. Dolayısıyla sezon sonunda, hasat zamanında, hı hı. esas e, farkı o zaman görüntüsüyle... Hasatımız 45 gün sonra mı? Hasatımız yaklaşık 45 gün sonra. Yine kırıyorsunuz böyle. Evet. Gelelim böyle. Tabii gelelim. şunu gördük yani. Ben de burada evet. e, gözlemlediğim şeyler vardı. <gülüyor> Birçok tarlada şey varken, <gülüyor> e, taraklar dökerken, çiçekleri dökerken hı hı. bu bölgede o olmadı. Çiçek dökülmesi olmadı yani. yani. Hem tutturucu özelliği vardır, hem yani doğuş yaptırıcı özelliği vardır. Hem de evet nedir durum kaç tane çekirdekleri e sayın. Önce tekrar. söyledi de sürekli saymadan ziyade şunu söyleyeyim son iki dönemde hı. şu e, kozalardaki çenekler genelde dört fazla değil. Değildi. Şimdi diğer bölgelerde de öyle mi bilmiyorum ama bizim bu kısımda tekrar beş çenekli görüyoruz. Hı hı. E, genelde ben e, önceki son iki yıla göre hı hı. E, normalde hem beş çenekli Hı -hı. Hem de yedi sekiz arasında çiğit bulunuyor bizim. Hı -hı. Diğer dönemlerde şunu gördük, genelde hem dört çenekli olup içerisinde en fazla sekiz ve on arasında bir şey vardı. Hı -hı. Çiğit vardı. Hı -hı. Ama zaten pamuğa ağırlığı veren o. Hı -hı. Hı -hı. Yani şu an gördüğünüz kadarıyla çok verimli bir ilaç. Peki şu anda efendim gübre, rekor yaprak gübre, gübre, gübre. gübresi. Evet, evet, Peki evet. şunu söyleyeceğim ben size, bu şu anki de hala yeşil. Evet. evet. Daha çek, e, çekirdek artma ihtimali var mı içerisinde? Tabii. Yani onu çalışıyorum. Çok az, hızlı şu an. Şu an daha gelişim devresi. Sonra, i̇kinci uygulamadan sonra daha hızlı. Aynı şeydeki, kobaktaki çekirdekten bahsediyorum ben. Evet. Çekirdek sayısının ben artmadan ziyade gelişimini herhalde olacaktır. Yani daha iyi hale gelişmektir. Anladın. O şekilde. O, gelelim. Yani bu canlılıkta. Evet. Çırçırcı olarak. Aha. Bu sene lif, lif boyu fazla olmasını bekliyoruz yani. Daha kaliteli. Biraz daha göstereyim. Şöyle gelelim. Şimdi gelelim şöyle. Bunun görüyorsunuz. Ee, tarlamız bu şekilde maşallah maşallah. Evet gelelim böyle. Bahçe sahibi, tarla sahibi keyifli maşallah. Ya, Allah utandırmasın efendim. Ben dua edin. <gülüyor> Gösterim şöyle. Gösterelim şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi Kökünden itibaren ben şimdi bakıyorum şu an. Tabii ışıkta şuradan ışık el, biraz kaldır ışık gelsin oradan biraz. El, el, elma Şuna, sayısı e, yeşil aksamı. Canlı olduğu için Gözüktü, elma sayısı gözükmüyor. gözükmüyor. Elma sayısı gözükmüyor. Evet. Çünkü çok canlı. Bakın şu mesela şu... Örneğin şu an kamera bunu çok gösterdi düşünmüyorum ama kaldıralım hmm. bunu bir. Sökün onu isterseniz bir. Hmm. En azından bakın. Hı. Hmm. E, yeşili işte aşağıda göstermediği için. Hmm. Halbuki bakın daracı küçücük bir şeyde bile. Kaç tane var orada? Bir. 2 üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. O dibinden de söktünüz değil mi? Beş, dibinden. Dokuz evet. Diğerin dibinden söktünüz yani. Dokuz. on iki tane. On iki tane bile var. Aslında bu sık dibinden çıkarttız evet. bakın evet. çıkarttın şey evet. onun dibi evet. yani. Onun dibinden evet. söktünüz yani Evet. Durum böyle. Devam edelim. Artık durum budur hali. Allah bereket versin. <Gülüyor> e, rekor gübre ürünlerimiz e, şu an pamuk için e, bir tane de rekor geçim tarla ürünümüz var. Topraktan uygulanıyor. Diki aşamasında. Eğer onu da kullanmış olsaydınız e, çok daha düzgün bir sonuç alırdınız. Tabii. E, yaprak gübremizi e, şeyde ne zaman uyguluyorsunuz? Şöyle bir tarafa şöyle. Bugün e, öncelikle Taraklama döneminde uyguluyorsunuz bir kere. Evet. İkinciyi de e, kobak oluşma döneminden önce. Evet. O dönemlerde evet. işte bundan 10 gün önce uygulamışsınız. Ama tabii geç çekim konuşuyoruz haliyle. O dönemde verilmiş haliyle. Evet. O yüzden üçüncüyü de belki isterseniz belki 10 gün sonra falan eğer içine gireceğim, girebileceğim diyorsanız gireceğim. haliyle. Vermenizde bir mahsul yok. Çünkü gördüğümüz gibi. Canlılığı görüyor musunuz? Canlılığı o, görüyorsunuz. O zaman parlaklığı, hı -hı. temizliğini. Hı hı. Her bir, şey gayet güzel yani. Böyle bir şey ben görmedim. Görmediniz yani. 89'dan beri pamuk ekiyoruz. Evet efendim. Bu canlılıkta bir pamuku görmedim. Evet. Bu canlılıktaki, bu parlaklıktaki bir elmayı ben görmedim. Parlaklığı gösterir şöyle. Bakın gördüğümüz gün parlıyor yani. Elma iri ve parlak yani. Evet, altınca bir ekmemize rağmen. Evet, demek ki bu şunu gösteriyor efendim. Çekirdekler iri olacak yani. Yani iri çekirdek olacak. Benim yani. yüksek olacak olmuş. Evet, aynen öyle. İri oldukça zaten kilo çikitte, tokunda. Evet. Evet. Şövümüze çekiyoruz efendim şöyle buralar evet. tabii çok ova burası çok evet. büyük bir ova böyle. Yani bu Urfa'ya bağlı Haran Haran avasındayız. para para e, mahallesine bağlı olduğumuz İsmi çok bir yer. Evet. E, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet çok Ve teşekkür. Var.